British Müzesi'nin yeni sergisi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bu gördüğünüz maske hızlı bir yüz bakımı için konservasyon bölümüne uğramış. Aslında bu bir mezar maskesi. Ve 2500 yıllık bir antik Mısır tabutunun parçası. Onun için bu yüz bakımı o kadar da kolay olmayacak. Çok ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Müze görevlisi göze kötü görünen kirli kısımları büyük bir dikkatle temizliyor. Özel bir sünger kullanarak, ustaca dokunuşlarla kirlerden kurtulmaya çalışıyor. Süngerin ahşaba değdiği açı ve hareketin yumuşaklığı gerçekten ustalık istiyor. Aynı insan tenine dokunur gibi.